X küçüktür 4'ün grafiğini çiziniz. O halde hadi buraya bir sayı doğrusunda çizelim. Evet Bir sayı doğrusu çizelim önce grafiği çizmek için evet hadi buradan başlayalım. 0, 1, 2, 3, 4, 5 güzel. Buradan da eksi 1, eksi 2 eksi 3 eksi 4 ve böyle devam ediyor. Güzel tamam. Şimdi x'lerin 4'ten az olduğu bir grafik çizelim. Ama 4 dahil olmayacak. Bu 4'ten az veya eşit değil. Bu, 4'ten az, sadece az. Ve bunu göstermek için 4'ü dahil etmiyoruz. Yapacağımız şey, 4'ün etrafında bir daire çizmek. Evet, bu bizim 4'ü dahil etmediğimizi gösterir. Eğer 4'ü dahil etseydi, 4 dahil edilseydi, bunu içi kapalı noktayla göstermemiz gerekirdi. 4'ten daha az olan tüm değerleri aldığımızı göstermek için, sayı doğrusunun 4'ten altta kalan kısmını gölgelendireceğiz. Evet, aynen böyle, tıpkı bunun gibi, evet. Ve bu oku da aynen şu şekilde gölgelendirelim. Burada tüm değerler 4'ten küçük. Ve bunu deneyebilirsiniz. Bu mavi bölgeden herhangi bir sayı seçin. Burası tamamen mavi, evet. Eksi 2. Eksi 2 kesinlikle 4'ten küçük. Eğer buradaki değeri alırsanız, bu da 2. Bu kesinlikle, bu da 4'ten az, 4 dahil değil, çünkü 4, 4'ten küçük değil, bu 4'e eşit. 5 dahil değil, çünkü 5, 4'ten küçük değil.